Bugün 22 Ağustos 2021 Pazar güneş günündeyiz. Kova burcunda ilerleyen ay dolunay fazında. Sabah saatlerinde ay Kova burcundaki yüce biterle kavuşum yapacak. Özgüven ve motivasyonumuz sabah saatlerinde yükselebilir. Daha iyimser hissedebiliriz. Abartılı davranışlara da eğilimli olabiliriz. Duygularımız ve kişisel beklentilerimizde fazla dramatik olmamaya çalışalım. Öğlen 15.03'te ay Aslan burcundaki güneşle karşı taçı yapacak ve 29 derece kova burcunda Dolunay meydana gelecek. Duygularımız, ruh ve beden sağlığımız bu dönemde daha hassas olabilir kova dolunayı gelecek hedeflerimiz hayallerimiz idarelerimiz toplumsal ve evrensel konular özgürlükler eşitlik adalet devrim yeni buluşlar bilim teknoloji elektrik elektronik uzay astronomi astroloji organizasyonlar grup faaliyetleri arkadaşlarımızla ilgili olayları daha fazla gündemimize taşıyabilir yeni ayda başlamış bazı düşüncelerin ve girişimlerin olgunlaştı ve sonuç verdiği bir dönemde olabiliriz Gerek kendi, gerekse çevremizdeki kişilerin yaşamlarında kontrol dışı ani gelişmelerle de karşılaşabiliriz. Aslan Kova aksında yerleşen Ay ve Güneş, bireysel isteklerle, kişisel egolar, hırslarla, toplumsal kavramlar, kitlelerin menfaatleri arasında çekişmeler yaratabilir. Kova Burcu bedenimizde ayak bilekleri, baldırlar, dolaşım sistemi ve toplar damarları yönetir. Bu dönemde kalp, dolaşım ve tansiyon sorunları da artabilir. Ay 15.42'den itibaren Balık Burcu'nda ilerlemeye başlayacak.